Diyor ki, panik bozukluk veya yaygın ansiyete bozukluğu nedeniyle 8 yıldır antidepresan kullanıyorum. Son 2 yıl düzenli psikoterapi desteğiyle ilacın dozunu azaltarak bıraktım. Yani kendisi de talep etmiş anlaşılan psikoterapiyi. Ancak 2 ay içinde panik ataklar yaşamaya başladım. Yani düşünebiliyor musunuz? 2 yıl içinde adım adım psikoterapi, psikoterapi, psikoterapi yaparak gidiyor. İlaçları azaltıyor, azaltıyor, azaltıyor, kesiyor. 2 ay sonra tekrar hasta. Halbuki ne düşünmüştü? Yani iki yıl boyunca ilaçları azaltırken psikoterapinin iyi çalıştığını ve ilaçları da bıraktığında belki sadece psikoterapiyle sağlıklı kalabileceğini düşünmüştü. ihtimal ki hasta. Ve ihtimal ki hekim de öyle düşündü. Fakat iki ay sonra yeniden hastalanmış. Bu kaygı hastaları için hani böyle yüzlerce kez tekrarını gördüğümüz bir öykü. Diyor ki ancak iki ay içinde panik ataklar yaşamaya başladım ve yeniden ilaca başladı doktor. Doğal bir şey. Yani hasta olmasındansa ilacını kullanıp düzelmesinden daha tabii ne olabilir? İlk birkaç yıl farklı isimlerde antidepresanlar verdiler. Ee, yan etkisi oldukça ilaç değiştirildi. Olabilir. En son 5 yıldır bir ilaç var ismini söylemeyeyim. X ilacını kullanıyorum deyim. 375 mg'a kadar çıkıp Yavaş yavaş 37,5 miligram ile bıraktım diyor. İlacı yani en düşük dozuna kadar indikten sonra bırakmış. Son bir yıldır 75 miligram ile devam ediyorum. Kısacası ilaç kullanmaktan nasıl kurtulacağım? Yani bahsettiği ilaç herhalde bu bıraktığı ve yeniden hastalığını tekrar ettiği ilaçta bu X ilacı. Yani belli ki bu ilaçtan son 5 yıldır kullanmış ve iyi de gitmiş anlaşılan. Ama onu en düşük dozuna inip Bırakmış bıraktığında yeniden hastalanmış e, vesaire şimdi de 75 mg'da tekrar devam ediyormuş. Ve ilaçtan nasıl kurtulacağım diye soruyor. Bakın hastalıktan nasıl kurtulacağım diye sormuyor hasta. İlaçtan nasıl kurtulacağım diye soruyor. Çok ilginç bir şey. Ee, belki de hiç kurtulamayacak. Yani hayat boyu ilaç kullanacak. Ve bu dünyanın sonu değil. Bakın ben sizinle konuşurken gözlüğümü takıyorum. Bu metni okuyorum. Bu metni okuyorum. Metin okuma işim bittiğinde gözlüğü çıkarıyorum. Şu anda baktığımda e, sonuçta kamerayı bile çok rahat, kameranın ayrıntılarını bile çok rahat seçemiyorum. Ancak gözlükle bunları rahat yapabiliyorum. Şimdi benim bu gözlüğü ne zaman terk edeceğim diye sormam biraz tuhaf olmuyor mu? Yani sonuçta 53 yaşındayım, kaç sene yaşayacağım bilmiyorum. Yani sene yaşar mıyım onu da bilmiyorum. Ama sonuçta bu gözlükle yaşayacağım. Yani bu da benim vücudum bir parçası gibi. İşte psikiyatrik ilaçları da lütfen böyle düşünün. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Göz gibi değerli bir organın, çok hassas bir organın önüne gözlük gibi çok tehlikeli, bakın cam var burada. Çok tehlikeli bir cismi koyuyoruz. Yani buraya bir taş gelse, buraya bir top gelse, olmadık bir şey çarpsa... Bu cam kırılıp gözümü kör edebilir değil mi? Bu çok büyük bir tehlike değil mi sizce? Fakat net görüntü temin etmek için ben bu gözlüğü rahatlıkla kullanıyorum. Net bir düşünce temin etmek, net bir hayat, kaliteli bir hayat yaşamak için neden psikiyatrik ilaçları kullanmayalım? Gözlük kullanmaktan daha mı tehlikeli? Yok böyle bir şey. Evet, sevgili...